Ve son kez kalk aradana gönlümden Belki sana geliyorum Belki de sensizliğim Belki senin olacağım Belki de sensizliğin Belki de sensizliğin sevgilim Belki de sensizliğin Adana An dilim anlasın elimde yok bir valiz ne de bir çanta içimde sevdan var senin utumusun adan İçimdeki sevda ateşiyle geliyorum sana. Son defa bakmak istiyorum gözlerinin içine usulca. Son defa tutmak istiyorum ellerinden sessizce. Dalmak istiyorum gözlerinin yeşiline. Şarkılar yazdım sana, dinlemeni isterdim. Şiirler yazdım sana, gözlerine bakıp okumanı isterdim. İçimde büyük bir acı var Kalbime doğru inen büyük bir acı Ama biliyorum o içimdeki acı Sensizliğin acısı Sensizliğin acısı Göz İne sevdanma sen mutluluğu Gör seni tutayım çalalım sana kadar son kese Müzik